Evet. Evet. evet. Hey! Havalı bir şey görmek ister misiniz? Bu dünyamız. Bu da benim çocuklarım. Bu da saçlarını yerleyen son derece havalı bir köpek. Aa. Konumuzla alakası yoktu ama her neyse. Soru. 7 milyar nüfuslu dünyada bir sürü meslek dalı varken, mühendis, bilim adamı ya da doktor olmak varken ben ne yapmaya karar verdim? Stand up mı? <gülüyor> stand up mı? Komik mi? Benim anlamı ne ki? Ayağa kalkmak. Hani şu Cem Yılmaz'ın Atademir'in yaptığı boy. mı? Yok ya. Evet. Sonra annemlere sordum, tamam. tamam dediler. Peki insanları güldürmek için neye ihtiyaç vardı? Kastı bir vücuda sahip olmak mı? Hayır, sanmıyorum. Trajediye mi? Sanmıyorum. Yazmak. Sahneye çıkıp tanımadığın insanları güldürmek nasıl bir Mükemmel. Sonuç, tam gaz devam. <gülüyor> Videoyu neyle bitireceğimi karar veremediğim için yine bu havalı köpekle bitirdim. Çok havalı, şu kulaklara bakar mısınız? Şu rüzgara karşı dalgalanan tüyleri, kapanan gözler, dik boynu, Son derece havalı bakışları. Aman Allah'ım bu nasıl bir hava, bu nasıl bir gösteriş, bu nasıl bir endam, sen nasıl bir köpeksin? Haa, hadi ulan ya ne var saksilik? Yeşim'cim, Efendim, kameraya bakıp canım. sadece şey diyeceksin ciddiye, tamam. Bir dakika bu Tamam Birkaç farklı şekilde, farklı tonda söyle ki ben hani Tamam Bir de tamam. şey de öyle mutsuz tamam, tamam Tamam Bir sesin çıkmadı Tamam Tamam Ben de mi? He böyle... <gülüyor> kameraya bakışın ama Tamam Tamam